Gelişimin hızlandığı bir döneme giriliyor. Tamam da sen şimdi yürümekte, koşmakta, hızlanmakta eğer ertelemeler yaparsan nasıl bir şey olur? Biraz iteklenebilirsin, sarsılabilirsin. Harekete geçmek üzere zorlanabilirsin. Çünkü her birinizin talebi bu. Ben bu rutini, bu sistemi daha iyileştirmek istiyorum arttırmak istiyorum. Tamam diyor sistemde. Ben seni güçlendireceğim. Seni ilerleteceğim. Harekete geçireceğim. Ve tam da istediğin o ruhsal gelişimlerin, manevi hallerin, alemlerin, bilgilerini sana sunacağım. Ama senin onu alacak hale gelmen lazım. Bunun için de seni bu hale getireceğim diyor. Görüyoruz bir sürü yerlerde hani çığırtkanlıklar. Bunlar oluyor, bunlar geliyor, bilmem ne geliyor. Her şey hayra arkadaşlar. Her birimizin talebinde çünkü gelişmek var, ilerlemek var, dönüşmek var. Şifa var. Herhangi biriniz yeni bir şey istediğiniz, dilediğiniz ve dua ettiğiniz an geçmişteki bir şeyi yıkmak istiyorsunuz. E tamam da şimdi geçmiş nasıl yıkılacak? İnşallah şimdi ee, bir tane kitabımız geliyor ee, insanın kendine yolculuğunu anlatıyor. Aslında bir taraftan bugüne kadar ki masalların, efsanelerin, kutsal kitapların her bir tanesinin bize bazen direkt bazen dolan başlı yollardan anlattığı kendimizle buluşabilmek için neler yapıyoruz bu merhaleleri anlatıyoruz. Bir tane birinci kitabı var. ikinci kitabı arkasından geliyor olacak. Önce bir yedi kapı var. Ondan sonra bir on üçüncü kapı var. Ondan sonra bir on dokuz kat var. Böyle tık tık tık gidecek hayırlısıyla. Ve orada da hani şimdi gelecek olan bir de gel ondan sonraki gelecek olanda da tabii her birimizin ııı e Yaşamanın ve doğumunun içindeki frekanslarla, titreşimlerle nelerle buluşuyoruz ve onların hayatımızdaki yerleri ile ilgili bu sefer başka bir bakış açısıyla inşallah ilerliyor olacağız. Ve her birimiz aslında daha anne karnında ne yaşıyorsak, çocukken ne yaşıyorsak bir bakıyoruz aynı olay, aynı soru, aynı film tekrarlıyor. Anne karnında çözecek kadar şuurumuz olsa anne karnında işi bitireceğiz. Fark edip bir idrakle belki tam olarak o bırakışı, o deneyimi, geçişleri idrak edecek bir halde olsak orada dünya okulunu bitireceğiz. Belki çocukken, belki daha ileri zamanlarda, belki tek bir alemde, tek bir hayatta işi bitireceğiz. Oysa ki her birimiz alem alem geziyor. Biz kendimizle buluşabilmek üzere bir yolculuğa çıkıyoruz. Çünkü bütün dönüşler ona. Aslında ona dönebilmek, onunla buluşabilmek için kendimizle bir buluşma içeriğinden geçiyoruz. İşte bunu hatırlayabilmek için de kendimize türlü türlü konular, olaylar çağırıyoruz ve bunları bir şekilde de aslında senaryolaştırıyoruz. Ve burada belki bir sürü şifa dileyen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ve emin olun ki o alanı şifalamak her biriniz için o kadar kolay ki. Sadece şu var, iş orayı halletmek değil. Yani şu anda diyelim ki başınızdaki herhangi bir konunun, bir olayın, bir sorunun Sadece sizden uzaklaştırılması değil, onun çözümlenmesi değil, o çağırdığınız olayın, sorunun size olan mesajını anlayarak asıl ne yapmanız gerektiğini hatırlamanız. Bu sebepten dolayı burada bir sürü şu anda bizim şifacının yolunda yetişmiş arkadaşlarımız var. Yine bir sürü burada hayat iyileştiricileri var ileri şifa çalışmalarından ki her bir tanesinde şunları gördük. Aslında biz o sorun ya da hastalıkların sipariş edicisiyiz, çağrıcısıyız. Şifalanabilmek için, iyileşebilmek için bazen sorunlar, bazen kayıplar, bazen zorluklar çağırabiliyoruz. Ama bunun her bir tanesini kendimiz yapıyoruz ve kendi dilimizle bu kalemi kullanıyoruz. Çünkü kaderin kalemi gerçekten senin tam da dilinle ifade ettiğin. Ve her biriniz burada yaşadığı her türlü durum için, zorluk için, sorun için mutlaka bir yerde bir ifade kullandı. Ve o ifadeyle imzaladı. Ve o imzaladığı ile bir hayat yaşadı, yaşadı, ve yaşayacak. Peki öyleyse kendi hayatının sahibi, efendisi kim? Sensin. Dün şimdi kitap fuarında bir dostumuz soruyor. Tamam da diyor o zaman hani biz külli iradeyi nereye koyacağız? Her şey yazılmış, her şey yazılmış, çizilmiş belirlenmiş ve bitmiş olan bir dünyanın bir hayatın içerisinde benim hükmüm ne ki benim ifademin, dilimin kelimemin, sözümün ne kadar bir cürmü olabilir ki işte biz bu lineer dediğimiz bu sıralı zamanın içerisinde bu yatay yüzeysel zamanın içerisinde an be an ifadelerimizle oluşturduklarımızla ilerleyip kendimize yeni hayatlar ve yeni kaderler oluşturuyoruz. Bu benim dünyamda, benim zamanımın, bu algıladığım yüzeysel, sırasal zamanın içindeki patron benim. Fakat diğer taraftan o küresel zamanın içerisinde her şeyin bir anda olup bittiği, bütün o göğün derlenip toplandığı, halin içerisinde ise burada yaşadığımız, gördüğümüz her şey çoktan oldu ve bitti. Tabii ki şuursal hızlarınızla buralarda çıkabilme hakkınız var. Diğer taraftan biz bu dünyanın koşulları içerisinde burada olarak an be an ifadelerimizle kendimizi İstediğimiz gibi bir kader oluşturabilme hakkına sahibiz. Peki bunu bildiğimizde bu yeterli mi? Yani tık dedik, iptal dedik, hadi bak şunu dedik, olumlama yaptık. Olumlama. Böyle de değil. Çünkü sistemi kandıramıyorsun. Yani bir teneke davul taklidi yapamıyor. Anlıyorsun o teneke. Ya aynı melodiyle çalıyorum ama... Trompet başka bir şey. İşte burada da senin potansiyelin yani ol dediğin şeyin içerisinde kalbinin titreşimleri var sesinde. Onun için ses analizleri var değil mi? Bizim bilgisayarcı arkadaşlar birkaç yıldır yapıyorlar inşallah tamamlayacaklar. Biz yapana kadar dünyanın birçok yerinde hani programları herhalde alıp alıp yapıyorlar. Çok iyi bir ekibimiz var program yapmayla ilgili. Ee, sadece bir A harfi söylüyorsunuz. Bütün organlarınızı, karakterize tıkır tıkır tıkır tıkır kaderinizi size söylüyor. Sesinizin titreşiminden. Şimdi geçen sene Oxford Üniversitesi yapmış bunu. Ondan evvel Amerika'da başka bir yine üniversite yapmıştı. Ee, bizim de özellikle Rusya'dan gelen bir ekibimiz var. 3-4 senedir onlar çok güzel bu işi hazırladılar. Yani Sesinin titreşiminde dahi güven mi var, korku mu var? Kainatın içerisinde bu belli. Öyleyse, evet ifadelerimiz çok önemli ve seslerimiz, zikrettiklerimiz, çağırdıklarımız çok kıymetli. Ama o söyleyen nasıl bir halde söylüyor? Eminliği ne? Evet alıp okuyabiliriz tıkır tıkır tıkır. tıkır. Herhangi bir yerden ezberleyip, bak olumlamalar bunlarmış, şöyle şöyle yapalım. Ve özellikle batı kaynaklı kişisel gelişim sistemleri birazcık da belki farklı amaçlarla bunları pompaladılar. Olumlama yap iş bitsin. Nereye bitiyor? Aa olmuyormuş. Ama idrak ederek yaptığın durum değişiyor. O zaman... Ol dediğinde oluyor. Diğer taraftan bir çağrı yap. İçinde bulunduğun halin, titreşimin de frekansıyla çağırdığın bu sefer sana endişe, korku ya da bir şeyi uzaklaştırmak ya da kaybetmek üzere bir şey olabiliyor. Ve sen belki de bu yolculuğun içinde, bu hayat yolculuğunun içerisinde bazen buluştuklarından rahatsız oldun. Bazen şikayet ettin, bazen isyan ettin. E belli bir zamanlardan sonra ah evet çok iyi olmuş Tabii ki bir hayat var, bir kader var, bir program var. Hatta dün e, sevgili Marina ile konuşurken aklıma geldi. Şimdi bir arkadaşım gidiyor Hindistan'a. <gülüyor> Diyorlar ki seni bir düğüne götüreceğiz, sevgilisi ben. İşte hazırlanıyor. süsleniyor, üstleniyor. Gerçekten çok güzel böyle bir düğün. Ondan sonra damat her yerde hoş geldin, hoş geldin bilmem ne. Tabi bir Hint düğünü. Çok geleneksel de çok güzel yapıyorlar orada. Ee, çok önemli bir şey düğünler. Ee, ve çok çok altın takılıyor ama şimdi bu gelen nasıl taktılar bilmiyorum. Neyse gelin böyle çok uzun boylu falan bir gelin böyle arkası dönük orada duruyor. Neyse vaktiyle e, damat da onun yanına gidiyor. İşte nikah falan kıyıyorlar. Ondan sonra birazdan işte bir tane kocaman böyle bir hani o bizde e, Azrail tanıtmak için böyle şeyler vardır. Ne o? Tırpan. Geliyorlar böyle bir tane diye vuruyorlar. Gelinin kafa düşüyor yere. Ama düşen muz ağacı. Damadı muz ağacı ile evlendirmişler. <gülüyor> Tabi ben şaşırıyor. nasıl olurdu hani ne kadar saçma bir şey ve ee, sonradan anlatıyor ha bir deviriyorlar ondan sonra da yakıyorlar zaten hani ölü gömme törenleri falan sistemleri yakmayla neden diyor nasıl oldu bu diyor yani ne kadar saçma bir şey ya diyorlar biz onun şimdi kader planına baktık işte ee, bizim buradaki Vedikler ee, onun ilk karısı ölüyordu. Onun için önce evlendirdik. Ve e, ilk karısı öldü. İlk evliliği ölümle noktalandı ve bitti. Şimdi artık bundan sonra şimdi asıl sevdiğiyle evlendirecekler. <gülüyor> o kadına bir şey olmasın şey yapsınlar diye. Şimdi... Peki diyor nasıl bir şey? Bizde diyor böyle bakarlar. Oradaki olumsuz bir şeye hemen bir tane yama yaparlar. Şimdi bu onun tabii gördüğü bildiği. Şimdi evet her birinizin bazen siparişleri ve programları var. Bir şeye ulaşmak üzere programları var. Fakat iş o bilgiyi alabilmeniz. Eğer sen oradaki o bilgiyi alabiliyorsan, o farkındalığı alabiliyorsan bunu yumuşatabilme hakkına sahipsin. Yani yedi gelecek olan dört dokuzda atlatılabilir örnek veriyorum. Ya da başına diyelim ki işte böyle bir kaza böyle bir ölüm olma şey var. Bunu deneyimleyebilirsin. İşte diyelim ki bir yıldırım düşecek ona bir paratoner koyarsın o yıldırım yine düşer ama senin binana senin evine zarar vermeyecek bir şekilde onu nötralize edebilirsin tabi bu bizim arkadaşımızın gördüğüydü perde arkasında çünkü şu da vardı onu onu ve aktaran bilge şunu söylemiştir ona bak senin maddeye dünyaya dişiye zarar verme ihtiyacın var gel bu zarar verme farkındalığını al ve biz bunu şimdi bir seremoniyle muzacıyla def edelim. Kurban edelim muzacını. Senin hatun yerine hatun kişi niyetine bunu yok edelim. Şimdi belki birçok kişi önce bu çok saçma gelebilir. Fakat işte İzmir'in özellikle İzmir cadıları diye bir kitap vardı. Çok küçükken okumuştum bilmiyorum. Hala var mı? Onun için bu bu iş tam Anadolu bilgeliğinin işidir. Olumsuz gelecek olan bir frekansı alırsın, yumuşatırsın, ondan sonra hayatının içinde daha olumluya, daha güzele yönelebilirsin. Şimdi tabi cadı deyince de insanlar şey yapıyorlar, kötü olumsuz bir şey zannediyorlar. Cadının kökeni biliyorsunuz, evet Avrupa'da yakılan bir sürü... Şaman kamlar ki bunlar Anadolu'dan, avarlardan, bulgur turlarından ve Kafkasya'dan göçen aslında Saka turları. Bunların kullandığı yada taşı var yada taşıyla iklimleri kontrol ediyorlar. Ta o dönemde arkadaşlar iklimler dahil birçok şeyi kontrol edebiliyorlar. Yani sihir deniliyor. Ondan sonra bu yada batıda jada oradan da. Jadalar, cadı oluyor. Buradan herhalde hatırladınız e, Star Wars, değil mi? Cedaylar, cadalar. İşte yani hepsi bağlantılı. Öyle bakın. Onun için her biriniz aynı zamanda onların torunlarısınız. Onun için gidin anneannelerinize, büyük nenelerinize onların bilgeliklerini not edin, sorun. Onlar nasıl yapıyor, yapmışlar? Hangi durumda? ne kullanmışlar? Bebeklerde ne yapmışlar? Hamilelerde ne yapmışlar? Hangi hastalıklarda neler kullanmışlar? Onlar da anneannelerinden hatırladıklarını yazın, not edin. İnşallah i̇bn Sina Kadim Şifa Vakfı'nda bütün bunları topluyoruz. Yani Osmanlıca bilenler Osmanlıca'dan çok daha eski dillerden tercümeler yapılarak bunlar kitaplaştırılıyor ve her birinizin böyle hizmetine vaktiyle sunulacak. Çünkü oradaki bilgiler aynı bu muz gibi parça bütüne aittir yani oradaki küçücük bir şeyde yaptığın bir etki senin hayatındaki birçok şeyi iyileştirir bunlar birazcık hani böyle o geçmiş eski bilgelerin bize aktardığı bazı enerji alanları tabi geçmişte bunları bazı kişiler olumsuz yönde ve başka insanlara zarar verecek şekilde kullandıkları için bu bilgiler bilinçli bir şekilde toplatıldı. Defalarca kütüphaneler boş yere yakılmadı arkadaşlar. Kütüphanelerin yakılmasının birinci sebebi oradaki bu bilgelik, sihir bilgilerinin halktan uzaklaştırılmasıdır. Ve bir taraftan bakarsanız sizler de buna hak verirsiniz. Çünkü komşusuna işte ya da işte bir beğendiği kadına, erkeğe her türlü yolla bu sefer müdahale yollarına gitti. Belli bir dönem. Her iş artık büyüyle olmaya başladı. Bu sebepten dolayı bütün o geçmişin bilgelikleri sırlanmak durumunda kaldı. Diğer taraftan hayra kullanacaklar için yani müdahale etmeden hayatını iyileştirebilecek varlıklar için bu bilginin yolu hepimize açıktır teşekkür ederim öyleyse aslında her birinizin iyileştirmek istediği şifalamak istediği şey alan şu ana kadar onun ihtiyacı ya olur mu ben annemi kaybettim çocuğumu kaybettim başıma şunlar geldi Şöyle rahatsızlıklar oldu, böyle sorunlar oldu. Malımı, mülkümü, paramı, bir sürü hayat içinde şunlarla ilgili durumlar yaşadım. Bunları nasıl olur da bir insan kendisi çağırabilir? Nasıl kendisi isteyebilir? İşte burası arkadaşlar. Biz anlayıp idrak ettiğimiz an anahtarı bize veriyor. Gel şimdi diyor hayatını iyileştirelim. Çok güzel bir hayatın olabilir. Yine güzel, şu andaki hayatın yine güzel, sadece bunu razılıkla, mutlulukla da yapabilirsin. Yani her birimizin yaşadığı hayat kendimiz için en iyisi şu ana kadar. Tamam da seçme kalitem değişebilir, yaşama bakma kalitem iyileşebilir, ifadem güzelleşebilir. Öyleyse her biriniz hayatını güzelleştirebilmenin tohumunu ve formülünü içinize taşıyorsunuz. Hatta kendinizi iyileştirebildiğiniz gibi çevrenizi, çocuklarınızı, anne babalarınızı dahi iyileştirebilmenin formülü sizin hayatınızda kendinizi iyileştirmeniz. Siz kendinizi iyileştirebildiğinizde öncelikle sizden sonrakiler, çocuklarınız ardından anneniz, babanız, anneanneniz miras aldığınız yerlere kadar her bir tanesini o kırılan ışıkları iyileştirebiliyorsunuz. Bunu yapamadığında kişi ne yapıyor biliyor musunuz? Çocuğum yapma. Oraya gitme. Elini sokma. Ben sana dur dedim. Çocuk için hiçbir şey ifade etmiyor bu. Sana bakıyor. Sendeki enerjiyi alıyor, kopyalıyor. Ya da annene gidiyorsun. Değiş anne ne olur. Şu kontrolü bırak, güvensizliği bırak, endişeyi bırak, çok konuşmayı bırak, dedikoduyu bırak. Ve söylediğin enteresan bir şekilde her şey kendi kulağına. Ve onlarda kendimizi seyrederek iyileşmeyi ve iyileştirilmeyi aslında yaşıyoruz, hissediyoruz. Ve tabii ki seyrettiğimiz hayatın da bize anlattığı müthiş güzellikler var. Her birimiz kendi hayatımızda kendi varlığımızı seyrediyoruz. Olanı ile biteni ile. Onun için dedik ki önce seyret. Ama bir taraftan da baktığını görerek, işittiğini duyarak, gerçekten orada olarak baktığında hayat sana konuşmaya başlıyor. Hayat senle konuşurken konuşan yaradan. Senle nece konuşsun? <gülüyor> sen hangi dili biliyorsun ki sen hangi dille anlatsın sana? İşte senin seyrinle sana anlatıyor. Ama sen o seyrettiğinden eğer okumanın alfabesini biliyorsan, hayatın matematiğini biliyorsan her an muhabbet halindesin. Her türlü ses, titreşim, hareket o anın içerisinde sana bütünün bir ifadesi. Ve oradaysan bir ağacın hafif sallanması, havanın içindeki koku, bulutların hareketleri, nemlenmesi, yağması, çocukların koşması, sesmesi, seslenmesi. Her bir tanesi sen oradayken... Yaradan'la bir muhabbet. Ve bu sefer hayat ne kadar da kıymetli. Ne kadar da lezzetli. Ne kadar da güzel. Gel gel gel gel. Evet sana bakayım. Oo, evet. Bir bak bakalım onlara. Bu ablalar, abiler ne kadar güzel. Güzeller mi? Hı hı. Evet. Hepimiz çok güzeliz. Sen de gelme güzel taraftan her birimiz bu güzelliklerin içerisinde bir kere var olduk ve var olduğumuz için hiçbir zaman yok olmayacağız. Bakın burası çok kıymetli. Yani aşağıda, yukarıda yok şöyle güzel, böyle çirkin, böyle zengin, böyle fakir. Bu sadece bu hayatın içinde şu anda oynadığınız bir rol. Bu tiyatroda, bu bedenin içinde, bu rolün içindesin. Ama sen sonsuzsun. Bu şimdi ne kadar basit bir kelime değil mi? Sonsuz. Ne anlamı var ki? Hiç yok olmayacaksın. Ve sadece buradaki yaşadığımız bu dünya hayatı dediğimiz şey, gerçek hayatın rüyası kadar kısa bir yer. Diyelim ki bir rüyancını 2-3 saniye görüyorsun. Bak burada diyorsun şunlar şunlar şunlar oldu. Bir taraftan burası çok kıymetli bir yer. Yani bu 2-3 saniye dediğimiz şey burada yaşarken çok kıymetli çünkü rüyalarımız çok kıymetli. Şimdi o rüyanın içindeyken canlılık ne kadar kıymetli değil mi? Yani diyemiyorsun ki ha, önemsiz değersiz canım ne olacak alt tarafı bir rüya. O rüyanın içindeyken ne kadar gerçek ve canlıysa bu dünyada böyle. Onun için bir taraftan bunu bileceğiz. Bu dünya bir rüya. Ama bu rüyanın içinde de hakkını verebilmemiz önemli. Evet bak rüzgar geliyor. Selam veriyor. Siz hayata ne kadar değer verebiliyorsanız hayatınız o kadar değerleniyor. Siz hayatı küçümseyince hayat sizi küçümsüyor ve küçümsenecek hale geliyorsunuz. Siz eğer maddeye kibrederseniz, büyüklenirseniz onun karşısında eğilmek durumunda kalıyorsunuz. Eziyor sizi. Madde derken bir kadının dişinin karşısına dikleniyorsan onun karşısında eğiliyorsun. Bir erkeğin karşısında dikleniyorsan ona tepeden ya da yüksekten bakmaya çalışıyorsan bir eril prensibin karşısında eğiliyorsun. Zaman da eril mesela. Zaman büküyor seni. Mana büküyor. Yaradanın bir kanunu, bir otoriter sistem seni büküyor, çökertiyor. Ya da dizin bükülmüyor, <gülüyor> çatır çatır ediyor. Ya da boynun eğilmiyor, oh, yapıyorsun. tutuluyor. Hepsi aynı, aynı sistemde. Öyleyse aslında bedenimizle, sağlığımızla, gördüğümüz ve seyrettiğimiz her şeyle bize biz anlatılıyor. Ve biz kendimizi orada gördükçe, hissettikçe kendimizi tanıyoruz aslında. Hayat bana beni anlatmak için var. Yani bu kadar gördüğümüz her bir şey, her birimiz... Sadece bana beni anlatsın diye mi var? Evet. O zaman sen nasıl bir şeysin ki bu kadar koca bir alem sana sadece seni anlatmak için var? Sen ne kadar derin, ne kadar yüce bir şeysin ki bir varlık olarak şu anda bir insan görünümünde bu kadar sonsuz şeyi içerebiliyorsun. Bir taraftan da bunları hatırlayabilmek, bu gücü... Bu kudreti hatırlayabilmek için de bir sürü işte olaylar çağırıyoruz. Bazen kayıplar çağırıyorsun. Hatırlayabilmek için. Yakın zamanda bir yakınlık kaybetmiş olan ve şifa isteyen var mı? Gel. Gel. Tamam. Önce oğlu geldi, şimdi bak annesi geliyor. Yolunu yaptı. Merhaba, Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Gizem ismim, hoş, geldin. hoş bulduk. İki buçuk ay önce çok kötü bir trafik kazası geçirdik, ailecek eşimi kaybettim. Hı hı. Arkadaşlarım vesile oldu, onun için bugün buradayım. Hı hı. Ben... Yaşar Cem üstünde. Şimdi özellikle Yaşar ismini alanlar eskiden satılmış değil mi? Ömürzat bunlar zor topraklananlar. Senin ismin ne? Gizem. Gizem. Şimdi Gizem. Ha, Seçil iki ismi var Gizem Seçil. Tamam evet Seçil Gizem hatırlatıyorlar. Ha. Tamam. Şimdi Yaşar gittikten sonra hayatın nasıl? Her şey gri böyle hani oturtmaya çalışıyorum ama oğlum hani iyi ki var. Birbirimize destek oluyoruz ama zor bir süreçten geçiyoruz. Sence Yaşar sana ne hatırlatmak için ölüm seçti? Daha tam onun idrakine varamadım sanırım. Peki. Yaşar ölmeden evvel şimdi Gizem'in hayatını soracağız. Gizem Gizem Neye dönük, nelerle uğraşıp, neleri sorun edip, nasıl bir hayat yaşıyordu? Eşim, işi dolayısıyla Balıkesir'deydi. Hani biz o mesafeye zaten alışmıştık. Hafta sonundan hafta sonuna görüşebiliyorduk. Ee, o gelemediğinde biz gidiyorduk. Hani ben zaten burada yalnızdım. Hani bir şeyleri tek başıma tolere ediyordum. Aralık ayında bana MS tanısı kondu. Ee, o süreçte birazcık tabii zorlandık. Hani eşimin işleri bitecekti, buraya gelecekti. Hani biz dedik tamam, her şey yoluna girecek, bir arada olacağız. Kardeşimin düğünü dolayısıyla Mersin'e gittik. Şey hı hı. Gizem için hayat neydi o zaman? Hayat nasıl bir tanımlanırdı? Mücadele içinde, mücadeleci. Yani madde, dünya ve dünyanın kuralları. Evet. Peki ruhsallığı, maneviyatı, ruhu nereye koyuyordun? Kenara koyuyordum. Yani hiçbir zaman kendime Gizem nasılsın, bugün neye ihtiyacın var, nasıl hissediyorsun hiç sormamıştım ta ki MS tanısını alana kadar. Ondan sonra biraz kendi içime dönüp bakmaya başladım. Önceliği neydi Gizem'in? Çocuğum, eşim. Hani kendim olmadım hiçbir zaman birinci ben değildim. Şimdi... Gizem'in bunu hatırlayabilmesi, kendine ve ruhuna yönelebilmesi için çağırdığı ve ifade ettiği bir olay olmalı değil mi? Bir şey anlatabilir miyim? E, MS tanısını aldıktan sonra bana bir ölüm korkusu geldi. Bir şey olursa bana işte eşim ne yapar, çocuğum ne yapar e, ve biz Mart ayı gibiydi eşimle yemek masasında. Bunu konuştuk aslında beni rahatlatmak istedi aynalama yaparak ama... E, Tamam dedi konuşalım, bak dedi bana dedi bir şey olursa dedi, pardon sana dedi bir şey olursa dedi eğer dedi korkuyorsan ben dedi evlilik defterini seninle birlikte kapatırım dedi. Oğlumuzu dedi senin değerlerin e, neticesinde çok güzel büyütürüm. Hani hiç dedi oraları düşünme hepimizin gideceği yer orası. Bundan dedi korkma. E, ya dedi bana bir şey olursa dedi gel onu da konuşalım ben ağzını kapattım sus dedim konuşma duymak istemiyorum. Sen dedi benim dedi güçlük karımsın, kadınımsın dedi. Her şeyin üstesinden gelebilirsin. Ben buna sonsuz inanıyorum dedi. Böyle bir konuşma yaşadık biz. Evet. <gülüyor> Öyle. Şimdi tabii e, Yaşar aslında kendi kulağına konuşuyor. Hatırlatıyor kendine, Anlaşmayı hatırlatıyor. Burada arkadaşlar ölüm vaktiniz belli. Anlaşma gereği. Uzatma hakkınız var. Çoğunlukla uzatmayı seçmiyorsun. Sözleştiğin işini bitirdiğinde gidiyorsun. Şimdi yaşarı seçen gizem önemli bizim için. Yani çalışırken uzağa koydu. Kocası uzaktaydı. Eril uzaktaydı. Babayı da uzağa koymuştur. Evet. evet. Şimdi oğlu oğlunu yakına aldı. Dönüştüğünde dönüştürdüğünde oğlu yakın devam edecek. Yoksa oğlunu da uzaklaştıracak fark etmediğinde. Çünkü bu enerji alanı ile ilgili bir tane bir şeyi uzağa koyduğunda her şeyi uzağa koyuyorsun ve hepsine aynı davranıyorsun. Gizem ruhu. Ruhunun gizemini uzağa koydu. Ve Yaşar'la anlaşması ruhuna gidebilmeyi, ruhunun gizemini çözebilmek üzere kendine yönelebilmeyi ve önceliklerinin gizem olması gereken yeni bir hayat programıydı. Doğru. Öyleydi. Evet insan olarak, duygu olarak üzülmesi, yas tutması çok normal. Ama ruhu çok rahat ve emin. Yolundan, görevinden ve yaptığı anlaşmadan emin. Öyle bir de benim gerçekten çok iyi bir adamdı yani melek gibiydi hep diyorum hani memesi olsa oğluma emzirecekti o derece hani bize karşı oğluma karşı çok eşsizdi her noktada hani bir de biz her seferinde böyle hiç özel an beklemeden birbirimize hep seni seviyorum derdik bana son vedası yine seni seviyorum oldu. Büyük ihtimal direksiyon başında trafik şey kalp krizi geçirdi. Çünkü dikiz aynasını bana indirdi. Seni seviyorum Gizem dedi. Göz göze geldik. Ben de seni seviyorum hayatım dedim ve biz sonra yoldan çıktık. Bencemin sesini bir daha duymadım. Kulaklarımda sadece kendi çığlıklarım var ve sulama kanalına uçarak biz durabildik. Ee, çok kötüydü arabadan ben kendi imkanlarımla çıktım oğlumu çıkardım o da mucize tabii, tabii. Şimdi, şurası ruhunu hatırladın mı? Yaşar sana ruhunu maneviyatı, yaradan hatırlattı mı? hatırlattı hatırlattı çünkü bu kaza bu şifa içindi Yaşar'a ve anlaşmana teşekkür et. teşekkür ediyorum teşekkürler. En büyük kayıplarımızda bile imza var. Anlaşmalar var. Şimdi taze olduğu için sözleri hatırlamıyor. Sözlü çağrılar da var iki tarafında. Hani bana bir şey olursa demek, olsa demek biliyorsunuz zaten. Çağrı o o dahi önce ne diyoruz? mutlaka bir ifade var. Şimdi hüzünlerimiz de olabilir, yaslarımız da olabilir. Cenazeyi toprağa gömüyorsunuz. Ardından ne yapıyorsunuz? Helva yiyorsunuz. Dünya ile hayatla, yeni tatla buluşabilmek için, hayatın tadını almak için, bir daha burada olmak için dünyayı tattay ediyorsunuz. Gülüyorsunuz, oynuyorsunuz ve bunu yapın. Bakın. Bu laylaylom değil. Hayatla bir daha bağ kurun. Hayatı severek ve buraya niçin geldiğimizi hatırlayarak yediğimiz lokmanın da yemeğin de nefesinin de tadını alarak tekrar dünyaya gelin. Tekrar dünyayla buluşun. Zorluğunu anlatın. Doğumun zorluğunu bir cümleyi istiyorum. 8 saat... Dokuz saat anneye hiç bağırmadan durmuş, kordon dolanmış ve çıktığında mosmor eş öyle bir çocuk. Evet. Bende ikisi de var. Hem ters hem kordon dolanmış. Yedi evet. sekiz saat. Evet. Dokuz ay yirmi gün sonra hastaneye nöbetçi doktor çağrılmış. Kafamda üç tane delikle doğmuş. Zor doğum. Evet. evet. Hocam ben ters e, doğumla doğmuşum. Annemi çok zorlamışım ve doğum çok uzun süre sürmüş. Annenin bütün o su vesaire her şey bitmiş. E, ben dünyaya gelmemek için epey bir düzenmişim. Evet. Zor doğum C cübi Ben de iki günde doğmuşum. E, annemin çok, kesiği çok büyükmüş. Ölüyormuş annem neredeyse. biraz büyük, çıkmadın diyor. Yani ölmek üzereymiş anne. Bakın bunları iyi dinleyin. Hepsini bağlayacağız şimdi mekanizmalarıyla. Saatlerce su sancı vermişler anneme. Öyle doğum olmuş. Direniyor. Doğmaya direniyor. Evet. <gülüyor> Annem 15 yaşındaymış. E, Daha gelişimini tamamlayamadığım için seni doğuramadım dedi. Şeyle çekmişler. Bors hepsi. Bors Ben de doğum kesesiyle olmuşum. Evet. Daha biraz zor olmuş. Saatler sonra. En sonunda doğum kesesiyle beraber doğmuşum. Ben de 15 gün sonrasında doğmuşum normal tarihin. İki gün boyunca da sende çekmiş. Normal e, şey olduktan sonra da bir 10-15 dakika kadar nefes alamamışım. Masajlarla. Bakın doğmaya direnenler, dünyaya gelmeye direnenler. Şimdi bu bunu bile şöyle bağlayacağız çünkü. Sizin yeni bir hayata, yeni bir duruma geçişe dirençleriniz olduğundaki durumla da bağlayacağız.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 Evet, e, ben de aynı şekilde kordon dolanması ve mosmor bir şekilde dolmuşum. Anneyi oldukça da zorlamışım. E, ve aslında bir çocuk dünyaya getirmek istemediğini defalarca ifade etti hani Bu dünyaya bir e, kız çocuk getirmek, ist getirmek istemediğini kendisi de oldukça ezilmiş. E, bu şekilde ve ben de gerçekten biraz e, basınçla ve zorlamayla yeniye e, adım atan şimdi, evet. şimdi bu kordon dolananlar boğazı, boynu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 Zor doğdukları için değil, bir halden dolayı zor doğdular. Şimdi burayı yakarılıyoruz. Şunu hatırlayın ki, hanginiz ne diliyorsa, ne talep ediyorsa, bu gerçekleşecek ve kabul edilecek. Sizi dinleyen, her an taleplerinize cevap veren bir sistemin içindeyiz. Bazen, Saate bakıyorsunuz gelmedi. Vakti gelmedi. Niye? Sen hazır değilsin. Sen hazır olduğun an olduğun kadarı gelecek. Öyleyse emin olun. Dilediğinizde verileceğinden emin olabildiğiniz kadar hızlı olacak. Burada bu kadar güzel insan bir araya geldi. Gönül ister tabii ki böyle kamplarda ya da daha böyle günlerce, gece gündüz çalışmalarda da bir araya gelelim. Yapacağız inşallah. Öyle çalışmalarımız olacak. Çeşitli atölye çalışmalarında kendinizin ihtiyacı olduğunu hissettiğiniz, gerek hayatın matematiği, gerek eril dişil dengesindeki durumları iyileştirebilmek, gerek kendi değerimizi bilebilmekle ilgili çeşitli ...çalışmalar yapılıyor... ...yapılacak da... ...bunlardan her zaman fayda alın... ...faydalandığınız ve dönüştüklerinizi... ...çevrenize de... ...önce hayatınıza yansıtın... ...anlatarak değil bakın... ...önce siz dönüşün... ...iyileşin... ...sevginizle... ...yaşadığınız güzelliklerle... ...ifadelerinizin... ...etkili... ...ve gerektiğinde her türlü faydayı verecek gücüyle yapın. Ve her birimizin emin olun ki birbirimize ihtiyacı var. Biz kendimiz iyileşip şifalanabilmek için birbirimizi iyileştirmeye, birbirimize bunları anlatmaya ve aktarmaya ihtiyacımız var. Ve burada belki onlarca arkadaşım şifacının yolunda bir sürü şifa çalışmaları yaptılar. Tabi o bir basamaktı. İleri şifanın içerisinde şimdi bir sürü farklı faydalar gördüler. Bugün bir sürü şehirlerden de buraya gelenler var. Mesela başka şehirlerden gelenler kimler? Bakın. Başka ilçelerden, şehirlerden bir sürü hani Antalya var, Adana var, Muğol, Aydın var, İstanbul var. Evet. Ankara var. Şimdi tabi ilk başlarda da şöyle söyleyeyim, ee, bizim bayan böyle takipçilerimiz kocalarını zorla getiriyorlardı, şimdi <gülüyor> bazı arkadaşlarımız var, önce zorla geldiler, gel Oktay. Şimdi <gülüyor> Oktay Bey'i e, eşi Serap Hanım bizim bir kampımıza zorla getirmiş. Ne olsa demiş tatil yaparım, ee, şimdi Serap Hanım evde çocuklara bakıyor, Oktay Bey İstanbul'dan buraya geldi. Ne oldu kampta mampta da hani bu halleri yaşadık şimdi bu tatlar başladı Oktay? Değerli hocam önce teşekkür ederiz, kıymetli bir gün yaşıyoruz yine. Tabi e, insan önce kendini unutuyor, ben de onu unutmuştum. Eşimin dönüşümüyle tabi Geçen sene 21 Nisan'daki kampı Ben bir anda tatile gittim Tatil tabi Dönüştü İnsan unutuyor Ben de içimdeki çocuğu unutmuştum yani Çok önemli bir şey Kıymettanlar yaşadık bugün yani o kadar değerli insanlar geldi ki buraya, hocamın şifasıyla beraber. Orada ne yaşadığında eski bildiğinden artık şimdi bugün bu farkındalık haline geçti. Hal tabii, hal, hal çok değerli. Yani bir hal yaşamakla oradaki gelişi güzel zannettiğim, bir tatil hissettiğim kampta, kendim çeşitli haller yaşayarak hissettim. Bu hissiyat bende kendi üzüme tekrar dönmemi sağladı. İçimdeki Oktay, özümle buluşmak nasip oldu. Hep o vardı, unutuyoruz bazen yani. Hepimiz çok kıymetliyiz yani. Kıymetimizi bazen anlamıyoruz. Sağ olsun bilimleri vesile oluyor da bizim hocamız oldu. Çağırdıkları evet. için. Böyle. Böyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ tamam. olun. Evet. Ee, Oktay Bey'in Nisan'da ilk kampa geldiği halinde çok iyi hatırlıyorum. Aynı anda kamptaydık çünkü. Şu anki haliyle kıyasladığınızda hem gençleşmiş, dynamik, çok daha sağlıklı ve keyifli bir birey olduğunu deneyimliyoruz. İlk hallerini hatta bize kibir ettiğini kendi ifade etmişti. Bunlar ne yapıyor ki ha hu yapıyorlar falan diye düşünmüştüm demişti. Şu an tabi onunla birlikte olmak bizi de keyiflendiriyor. Ruh ailemizin içerisinde onunla tanışmış olmak iyi ki buradayız ve hep beraberiz diyorum. Bu sebeple arkadaşlar dışarıyı değiştirmeyi bırakın. Siz dönüşün. Siz dönüştüğünüzde çocuğunuzda, eşinizde ailenizde daha iyi gittiğini göreceksiniz. Ya ben yapıyorum ama hani o şöyle. Hayır. Demek ki ben henüz şuraları daha iyileştirememişim. Öylesi biraz daha odaklanayım. Biraz daha yoğunlayayım. Ya ben her şeyi yaptım ama çocuğum şöyle yapıyor. Çocuğum bana ne anlatıyor? Bunları özellikle hayatın matematiği atölye çalışmamızı anlattık. Hayatı okuyabildikçe arkadaşlar kendini okuyorsun. Kendini okuyabildikçe Yaradan'la bağ kurup onun sana ne dediğini okuyorsun. Muhabbeti okuyorsun. Dışarıyı suçlamak, ötelemek en kolayıydı. Bunu yapanlar, dışarıya acıyanlar, dışarıyı yargılayanlar, kendini yargılayanlar, kendini dedikodu edenler, kendini Ezen ve pişmanlıkla suçlayanlar ilerleyemiyor. Onun için Tülay Parçanız kendini kızıp kendini suçladığı için ilerleyemiyordu. Bugün onu fark etti. İnşallah. Geldiğimize göreceğiz ki beden tamamen her türlü acılardan, rahatsızlıklardan özgürleşmiş bir şekilde yola devam edebilir. Acıya ihtiyacı olduğunda gene çağırabilir hissetmeyi acı yoluyla talep ettiğinde ama diğer taraftan tat da bir his lezzet de bir his dünyadan güzel tatlar alabilerek de kendinizi burada hissedebilirsiniz seçim sizin İnşallah her birimiz hayatımızı güzelleştirerek güzel tatlarda, güzel lezzetlerde güzel çalışmalarda yine buluşacağız sadece Yasemin Hanım bir şey söyleyecek Ha, şey var Kelam bilginliği de bir çalışma yapacağız. Bir atölye çalışması. Bir yıldır bir atölye çalışması yapmıyorum. İlk defa e, bu çalışmayı yapacağım atölye olarak. Çünkü çalışmanın başında da anlattım ya arkadaşlar. ifade çok önemli. Önce ifade tamiratçılığı yaptık. İfadenin simyasını yaptık. Nasıl dönüşüyor? Şimdi artık bu alanda her birinizin daha bir idrakle farkındalıkla hangi kelimeyle tık tık tık, tık neler oluşuyor? Bunların mekanizmasını çok iyi görerek hayatlarımızı daha da iyileştirelim, daha da güzelleştirelim. Ve bir taraftan da herhangi bir kelimenin ve tesirin kullanıcısının kaderini okuyalım. Biraz önce şimdi aslında e, Tüley Hanım'ın üzerinden hep beraber yaptığımız şey, onun gelecekle ilgili yapmaya çalıştığı kaderi onun izniyle dönüştürmek. O izin verdiği için biz yapmadık o bize yaptır diyor. Ama biz ona bizim madem ki vekil tuttu şifa için sadece aslında kelamlarını iyileştirdik bir taraftan. Öyleyse sadece kelamını iyileştiren hayatını iyileştirir. Ağzından çıkanı kulağa duyan tabii ki duyurur da ona da duyurur. Önce siz duyun, emin olun ki kainat da duyacak. Şimdi tabii ee, artık resim zamanı, müzik zamanı, dünyaya topraklanma zamanı, dünya ile şimdi öğrendiklerimizi, fark ettiklerimizi, hayatı böyle güzel, dolu dolu yaşama zamanı. Maneviyat ve ruhsallık sadece gidip de ibadet etmek değil, hayatın tadını almak demek. Maddeye ve dünyaya tapmaktan uzak bir şekilde. Ne dedik kaderin kodu kitabında? Işığa tapmak ile karanlığa sapmak aynı şey arkadaşlar. İbadetlerinizi düzgün ve hakkıyla yapın. İbadete tapmaktan uzak durun. Maddeye, paraya tapmaktan uzak durun. Karanlığa saparsınız. Bu ikisi aynı enerji. Denge, hayatın tatlarını ve güzelliklerini hedefin doğrultusunda bilerek, yaşayarak, kucaklayarak ve kucaklanarak ilerletmek. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkür ediyorum.